Türkistan Birliği'nin şefkatli, merhametli, sevecen, akılcı, herkesi kollayan, herkesi seven düşüncesi ülküsü ve idaredir. Yani bu olmadıktan sonra ne Orta Doğu rahatlar, ne Balkanlar rahatlar, ne dünya rahatlar, hiçbir yer rahatlamaz. Tek yegane çözüm bu görülüyor. Amerika'nın bak her gittiği yerde Amerikan da can yanıyor, oradaki insanların da canı yanıyor. Rusya'nın her gittiği yerde Rusya'nın da canı yanıyor, oradaki insanların da canı yanıyor. Tek çözüm Türkistan verilidir. Bunda hem Rusya kurtulacak, hem Amerika kurtulacak, hem İsrail, hem Ermenistan, herkes kurtulacak. Türkiye çok büyük kilit konumda bir ülkedir. Yani dünyanın üzerindeki felaketin, belanın çözülmesi için tek görevli Türkiye'dir. Allah ona bu görevi vermiştir. Bu fitneyi çözme görevini ona vermiştir. Bu yiğit millet bunu yapacak. Kahraman ordumuz... Ve imanlı millet, Sayın Nursi Hazretleri diyor, kahraman oldu ve imanlı millet diyor, hakikat hali göreceği.